Baksıştım bak, içine bitti kara düzenin aa. Verme şans seni yine üzerim Kölesi oldunuz sizi ipi dizenin aklıma eserse gerisi gelir Tatlım hakkımı yedin neresi benim Bir zaman sonra başlıyor esef Hırs neymiş bana sor gizeme değil Lan solsus sol, sol, nefsin köle mi neyin Tek kelime daha etmem yürüme seleyin. Kendine pay çıkarma ölü düzeneyin Üzgünüm ama ben aa, kötü, kötü meseleyim Kötü meseleyim ama kötü meseleyim Arkamdan konuş ama yüzüme yeah. değil yeah. Kötü meseleyim ama kötü meseleyim Arkamdan konuş ama yüzüme yeah. değil yeah. seninle benim bak aramız iyi aramız, iyi. aramız İyi bam kafamız iyi seninle benim bağ karamız iyi aramız iyi bam kafamız iyi seninle benim bağ karamız aramız iyi aram bam kafamız iyi seninle benim bağ karamız iyi aramız iyi bam kafamız iyi bu kalem elimden düşmedikçe bu müzik bana da susmediçe hep şarabından içmedikçe yapma repleriniz çok istedikçe. gerekçe sana isteyeceğim işi çözdüm için bana pisleri Vites takvire birden biz geçince isteyince yaparım kim çekince onlar başarmamı istemeyecek Para bizde diyecek, bu esnek rifle'a fulla veski ekstra üstte giyecek. Arada elektron, arada resmetmiyor, tribe etmiyor, artık kesetmiyor, her işi resetliyor, anamayı tuhresetmiyor. Piyasa parası olan adama destek yok. Seninle benim bak, karamız iyi, aramız iyi, bam kafamız iyi. Seninle benim bak, karamız iyi, aramız iyi, bam kafamız iyi. Seninle benim bak, karamız iyi, Aramız iyi, bam kafamız iyi. Seninle benim bak, karamız iyi, aramız iyi, bam kafamız iyi.